geç çeklerin hası o günün kırmızı günü beni gönül eğlencesi o günün kırmızı günü o günün kırmızı günü beni gönül eğlencesi gülün ağrınızın de mi de, gelir geçer dünya Halih bol mahfirinde indir, bir renk almak gününde Muhammed'in terinde indir, o gülün evrımızın, o gülün Muhammed'in terinde Demişim da de, gelir geçer dünya. Yürü sultanım ey gazile Alnımızda al yazılar Talipte pirin arzular Al gülüyle hırmızı Al gülüyle hırmızı Talipte pirin arzular Günün altımızın demi demi işlinde gelir geçer dünya.